Allahümme salli ve sellim ve bariq ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İkinci cüz, birinci bölüm. Allahu u Zülcelal'in yarattığı her şeyin varlık alemindeki bir kapsayıcılığı vardır. Bu kapsam varlığın ilahi tezahürünü beyan edip anlayabilmek, bu kudretin nereden geldiğini ve ne işe yarayabileceğini tam olarak anlayabilmek için bir gerekliliktir. İnsanlık bugün için bakıldığında bu varlık halini bugünkü şekliyle tanıyor. Bundan önceki şeklini ve bundan önceki biçimini arıyor. Elbette bu biçimlerin her birinin benzerlerine ulaştığında en başa ulaşabileceğini düşünüyor halbuki başta olan şeyin sonda ve dahi son ya da baş oluşunun içinde olduğunu fark etmiyor İnsanlık tarihindeki zaman bölümü elbette ayrı bir mevzu olarak işlenecektir ancak varlık alemi için söylemek gerekirse varlığı ve sonu kendi içine hapsedilmiş kendisinin de içine hapsedildiği bir alanı gösterir. O halde varlığın kapsamını birinci cildin, ikinci cüzünün bu birinci bölümde alemlerdeki tezahüründen anlamalıyız. Zira varlığın tezahürü, varlığın kapsamını anlamak için bir gerekliliktir. Kapsamdan sonra tezahürü anlamaya çaba ancak insanın bildiklerini şekillendirmeye yarar. Ancak bizler bilginin asiyetine, bilginin gerçek haline ulaşmak isteyenleriz. O halde burada şeytanın hilesine düşmeden tezahürden kapsama gitmek zorundayız. Tezahür, kapsamın farklı zaman dilimlerinde ve mekanlarında bizlere gösterdiği şekli beyan eder. Şekiller, yaratılış itibariyle halden hale geçmek üzeredir. Yasin suresinin 83. ayeti kelimesinde Allahu Zülcelal biyedihi melekut buyururken mülkü kendi elinde olarak beyan etmiştir. Şanın kendisi onun elinden yaratılmış olma cihetiyle anlaşılır elbette. Ancak sadece bu alem için değil, bütün alemlerde yaratılmış olan varlığın neyin elinde olduğunu kavramak ve elin kendi tasvirinde tezahür cihetini fark etmek gerekir. Mülkün kendisi bu tezahür, bu mülkün elinde olunuşuysa varlığın mental düzeyini beyan eder. Varlık bir mekan ciheti içerisine mecbur edilmiştir. Bu mecburiyet olmasa varlık olmaz. Varlık bu haliyle mental düzeyden evvel tezahürü ortaya konulduğunda bizim hayatımıza kadar geleceği süreci adım adım değişken bir serüvenle yaşadığını göstermekte. O halde bugün demir gibi bir elemente baktığımızda bu elementin yaratılmış olan mülkiyet dairesinde kapsamı bundan evvel ve çok daha büyük bir alanı huşattığı bizlere anlatılır. Zira ilerleyen bölümlerde ayet ikenmede madde şeye dönüşmeden evvel bir varlık ifade ediyor. O halde varlığın tezahüründe biz belli elementleri görsek de bu elementler asliyetinde merkezde tek bir halde bulunmakta. Elbette alem alem zaman çarkının bölümleri içerisinde Bunlar yavaş yavaş tekleşmekte. Tekliğe doğru bu gidişat, Futuhat-ı Mekke'de birlik izahatı içinde ifade edilmiş. Ancak bugünün insanının kavrayamadığı mevzu ise, bu elementlerin birbirinden nasıl farklılaştığına dairdir. Bu farklılaşma sürecini iyi anlayabilmek, Melekut kelimesindeki harfi lamdadır. Zira harfi mim, yaratılışın merkezinde var olan ışığın alemdeki tezahürüdür. Lam ise bu tezahürün maddesel forma dönüşebilmesi için bir parçacığın şekil değiştirebilme kabiliyetiyle buluşması anlamına gelir. Zaten bu harfi keftir yani keyfiyet dairesi. Keyfiyet bütün alemlerde Rabbül Aleminin emri ilahisi olduğu için ona el denilmiştir ki ikinci bölümde Allah nasip ederse bunu anlamaya çalışacağız. Hakikat o ki alemin kendi oluşum süreci bu varlığa göre midir? Yoksa varlık kendisine işaret edilmiş olan alemin içinde mi kendini gösterecektir? Her varlık bulunduğu aleme göre şekil değiştirmekte. O halde alemler, her şeyden evvel mekana temsilen yaratılmıştır. O halde varlık zaman cihetinde mi ele alınmalı yoksa mekan cihetinde mi diye sorarsanız bu ışık mevzuna geçer. Işıktan hariç her maddenin zaman ya da mekana yaklaşma süreci vardır. Yani bir kapsam ele alınsa bir madde için bazen zamansal özelliklere sahip bazen mekansal özellikleri ağır basıyor denilebilir. Işık ise bunun tam ortasında var olan bir tezahürdür. Bu yüzden bütün alemler bu nur-u muhammedinin merkeziyeti üzerine yaratılmıştır. Ve dahi bugün ışığın hem parçacık hem dalga hareketine sahip olmasından hariç bundan daha fazla cihette hareket ve şekil ve forma sahip olduğunda ilerleyen cüzlerde ifade etmeye gayret edeceğiz. Alem varlığın tezahür edebilmesine imkan tanır. O halde alem aynı zamanda varlıkların var olabildiği alanın mekansal formudur. Ve her mekan kendisine takdir edilmiş zaman bölümü içinde şekillenmekte. O halde zaman mekanın atası olarak varlığın kendisini gösterebileceği alanın Oluşmasına vesile olmakta. Zamanın kendi yaygınlığını ifade ettiği bu mahlukat bölümü, aynı zamanda varlığı kendisi içine aldığı zaman onun şeklini değiştirebilme imkanını sağlıyor. Bizler yeryüzünde bir suyun katılaşması için aslında ona sadece fiziksel koşullar sağlamıyoruz. Aynı zamanda zamansal formunu değiştirip onu bir alemden, başka bir aleme geçiriyoruz. Bunu elbette ki fiziksel değişim olarak ele aldığımızda kesin, kat'i ve geniş olarak göremeyiz. Ancak bu formun plazmatik unsurları ya da uzaydaki suyun varlığı üzerine konuştuğumuzda ise zamanın ehemmiyeti ve zamanın insan vücudu da dahil olmak üzere bütün varlığın alemsel formunu dönüşüm sürecinin merkezinde olduğunu kavramak gerekiyor. Her bir alemin sınırı birbirinden keskin çizgilerle ayrılmakla beraber aradaki form geçiş alanları varlığın tezahürü olarak kendisini ibarelendirmekte. Bu aynı zamanda manyetik bir geçiş alanı oluşturmakta. Böylelikle insanoğlunun hem dünya hayatındayken öldükten sonra berzah aleminde varlığını devam ettiriyor olması bu tezahürün açık bir ibaresi. Zira yeryüzünde ve bütün alemlerde hiçbir maddeyi yaratılışından kıyametteki yok alış sürecine kadar tamamen ortadan kaybetmek, yok etmek katiyetle mümkün görünmüyor. Bu nispetle bugün aranan antimadde maddenin sadece bir önceki formuna geçiş vesilesi olarak ortaya konulacaktır. Yani insanlar bir maddeden bir başka maddeyi yahut maddenin görünmeyen bir önceki haline ulaşmasına elbette zamanın biri geldiğinde şahit olabilirler. Bu maddenin yok oluşu anlamına gelmez. Zira yok edildiği düşünülen bu maddenin uzay parçacık formunda eğilip bükülmüş bir zaman dairesinde yeni bir formda ve yeni bir biçimde varlığını devam ettirdiği elbette görülebilir. Bu durum, asiyetiyle insanın bir şeye şekil vermesi için geçirdiği sürenin de ortadan kalkmasına vesile olabilir. Bizler, herhangi bir varlığı kendi istediğimiz şekle çevirebilmek adına belli bir zaman harcıyoruz. Bu, aslında o maddenin form değişikliği için yeni bir alemin oluşma sürecine dair bizlere bir imkanı göstermekte. Yani maddenin tezahür değişimi hakkında geniş bir beyanat sunmakta. Aynı unsur Cenab-ı Hakk'ın yarattıkları arasında da aynı minvalde gerçekleşiyor. Yani bizler aslında kendi kabiliyetimizle yaptığımız her şeyin birebir karşılığını alemlerin bütününde yaratılış merkezinden bugüne kadar tespit edebilecek cihette ve en ufak parçalarından en büyük unsurlarına kadar yaşayabilen bir serüvenin parçasıyız. Bu serüvenin parçasıyken bir bütünün de tümünü içimizde taşımaktayız. Öyleyse insan olunun kendi fiiliyatı aynı zamanda alemlerdeki fiiliyat değişiminin de bariz bir göstergesi olarak karşımızda. Bu gösterge değişimini anlayabilmek belki bugünün teknolojisiyle mümkün görünmüyor. Ancak bir hakikat var ki değişim sürecinde mekanın zaman unsuruna göre form değiştirme özelliğini keşfetmeye başladıkça dünya bu atomik parçacıkların bir önceki haline elbette şahit olabilecek. Zira bunların her birisi bir alem cihetiyle kendisini ifade edebilecek şekilde yaratılmışlar. Eğer rolmese Allahu Zücelal'in biyedihi ifadesiyle bir alem içerisinde olması mümkün olmaz. Varlık, şanına layık kapsamında bölümlenmiş haliyle böylelikle artık karşımızda duracak vazifeyi ifa etmeye hazırlanıyor. Ve öyle hakikat ki her bir alemdeki karşılığı aslında bugünkü elimizde tuttuğumuz fiziksel karşılığının da bir özelliğini beyan etmekte. Demirin bu en sert haliyle karşılaşabilmemiz Demirin bir başka alemden geçerken üzerindeki farklı tezahürlerin kapsamına şahit oluyoruz. Yani bugün elimizde tuttuğumuz bu demir, bizim alemimizde elimizde tutabileceğimiz haldeki varlığının şekillenmesi bu alem cihetindeki harmonel dönüşüyle mümkün. Öyleyse aynı ve benzer atom biçimlerini, farklı harmonik yapılardan geçirebilmeyi mümkün kılarsak, bu durumda maddeyi istediğimiz formda başka bir de özelliğe kavuşturabilmek mümkün olacak. Yani bir hamur gibi elinizde yoğurabileceğiniz demirin varlığı. Bu, yaratılmış bir şeyin kendi zamanıyla oluşturulabilecek sanal bir alem içerisinde mümkün kılınabileceğinin izahatını taşıyor. Zira o sanal alem, alem tezahürünün insandaki karşılığı olarak tam da masamızda. Yani şöyle ifade edebiliriz. Bizler bu bedene kavuşmadan önce bir ruhlar aleminde beklemekteydik. Varlığımız belada takdir edilmiş ve imkana hazır kılınmıştı. Kalü belada yaşadıklarımız, dünya hayatımızdaki fikriyatımız, ve yönelimlerimizi etkiledi bu sonuçlar elbette ki Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle istenildiği zaman istenildiği şekilde değiştirilebilir ki bu da varlık üzerinde Rabbül Aleminin mülk sahibi oluşunun kesin ve kat iyi delilidir Örneğin uzay boşluğunda her zaman olması beklenen ışık kırınımlarının isterse Kara bir deliğin içerisinden girsin yine de kimi zaman kırılmıyor olması o mülkiyet tezahürünü gösterir. Denizdeki suların tuzluluk oranlarının kimi zaman beklenen meteorolojik koşulları göre değil, ayın bir anlık bekleyiş süreciyle tadım farkına ulaşıyor olması ve hatta kadir gecesi için bu hususun beyan edilmesi kudret tezahürünün madde üzerindeki açık bir ifadesidir. Öyleyse insanlık yeryüzünde sanal bir alem oluşturabilir. Bu sanal alem sanal bir zaman formuyla mümkün. Sanal zaman formuysa elbette bunun mahlukat düzeyindeki manyetik alan oluşumuyla bir gölgesi hükmünde olacaktır. Yani tabirca ise bir insanın bir bilgisayarda yeniden çizimlenerek, yeniden fotoğraf haline getirilip ve hatta o kişinin bizim istediğimiz şekilde hareket etmesini sağlamak gibi bir durumdan bahsediyoruz. İşte bu durumda sanal bir alemde sanal bir demir formu oluşturabilinir. Ancak temel problem bugünlerde oluşturulabilecek bu zeminin yeryüzündeki varlık tezahürünün henüz bilinemeyecek şekilde olması bunun bilinebilir olması ancak elektromagnetifik bilgisayarlarla mümkün biz buna bugün bilgisayar desek de ileride buna çok daha farklı isimler verilebilir zira manyetik tezahür zaman algısının madde üzerindeki şekil ve şemalini değiştirmeye yetebiliyor bu form değişikliği Yeni bir elektron ya da çekirdek anlamına gelmiyor. Elektronlarla çekirdekler arasındaki mesafeden hariç zamanın biçimi onun mekansal formunu belirlemekte. Bu form o demir örneğinden hareket edersek onun sertliğini ibarelendirmekte. Halbuki aynı zamanın içerisinde yumuşaklığı, sadeliği elde bir hamur haline getirebilme imkanını bizlere açıkça gösteriyor zaman formunun mekansal cihetteki bu karşılığı elbette ki Şan-ı ilahinin bir tezahürüdür Zira insandır ancak Rabbinin beyanatı gibi kendi gönlünden ve aklından konuşabilsin Zira yeryüzündeki diğer bütün varlıklar ancak kendilerine verilmiş alan ve kapsam için konuşabilirler bu alanda fikir üretebilir, bu alanda kendi düşüncelerini beyan edebilirler. Bugün sadece balinalar değil, pek çok canlının kendine has bir kelime dağırcığı olduğu konuşulabiliyor artık. İnsanlar ise bu kelime dağırcığından çok daha öteye farklı alemler ve farklı bilgileri yorumlayabiliyor. Bir maymun sadece kendi hayatına ilişkin değerler üzerinden, kelimeler ve cümleler kurabilir ve hatta filler ya da denizler hakkında bir yorum yapamazken insanoğlu bütün alemler için beyanat sunabiliyor. Bu, yaratılışın mülkiyetinde kendisinin bütün şanın merkezinde olduğunun önemli bir ifadesi. Bu önem, insandaki zaman katmanlarının da değişken olabildiğini göstermektedir. Öyleyse bir insanın Birden fazla zamanı aynı cesetle yaşamasının imkanı bununla izah edilebilir. Allah'ın tarih içinde bir zamanda birden fazla mekanda görülebilir ve hatta iş yapabilir olmasının temel mantığı da bunun üzerinedir. Zira zamanın kopya yapabilme özelliği var. Zaman kendi içindeki aynalarının arasına girebilmiş bir varlığı birden fazla mekanda gösterebiliyor. Bu görünen şeylerin her birisi de şey olabiliyor. Çünkü alemlerin kendisi mekanın zamansal formunda hata yapmaksızın onu gösterebilme kabiliyetine sahip. Peki bunlardan hangisi gerçek sorusuna ancak şu cevap verebilir. En başta yaratılmış olan ışığın nüvesi. Ondan hariç olan ne varsa bu görüntünün tezahürü cihetinde. Biz de buna tecelli-i ilahi diyoruz. Hakikat, madem böyle bir değer var, o halde bir mental mantık bu madde oluşumunun tetiklenmesinde vazife görebilir. İnşallah onu da haftaya beyan ederiz. Kalın sağlıcakla. I'm